Temaşa kelimesini ilk senden ne zaman duygusuyla beraber dinlediğimi hatırlıyorum. Şimdi bazen sohbet ederken, tüm eş dost sende de öyledir muhtemelen. Hani bir şeye rastlayınca ayırt ediyorsun ya, onun rengi farklı oluyor bir şeyde. Bu Metal iş e, işverenler Sendikası'nın e, lansman çekimlerini onların salonlarında yaptığımız dönemlerde, oradan birileriyle sohbet için oralarda yakın bir yerde oturduk, sohbet ediyoruz hani kalabalık. E, sen... Hani biraz da akışa da girerek şey içerisinde, sohbetin içerisinde temaşayı anlattım. Ve yani hani böyle çok bağımsız kafa akşam hava kararıyor bilmem ne sakın 5-6 kişiyse kral sahibi falan da var şeyin içerisinde, sohbetin içerisinde. Aslında mesela çok anlık olarak öyle bir şeyin içerisinde olup birden içerisindeyken anladığım bir şeydi o. Yani tam da o arada temaşa halindeyim Hani öyle diyeyim sana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bu benim hep ...öğrenmek için de eğlenmek için de güzel bulduğu bir şeydir. Yani... olduğu yeri doldurmaya çalışıyorsun ama bazen de böyle hani durup... ...mel mel bakman gerektiğini düşündüm. Böyle bakıp anlama, hani sorma, hani o nasıl nasıl koktuğunu görme... ...gün akışını görme. Geçen YouTube videolarından bir tanesine rastladım. Çadırlarda kalan kadınlardan bir tanesinin bir anlatısıydı yani. Burada günün nasıl doğup nasıl battığını yavaş yavaş hissetme şansı oluyor diye anlattı. Ve hani bunun için o bakma duygusu oldu. Bunu da takip edecek bir ruha, bir boşluğa sahip olma hali. Bununla beraber günü anlamlı geçirme hali. Mesela zihinsel olarak hayatımda hiç hatırlamadığım 5 yıllar var. Hiç. Yani içinde belki spesifik hatıralar hatırlıyorum ama 5 yıl hatırlamadım. Ama öyle zamanlar var ki son birkaç yılım böyle mesela. Gün gün hatırlıyorum. Temaşayla olduğu için yani buna bakmaya, ilgilenmeye, konsantre olmaya, daha yüksek çözünürlükte zaman ayırmaya fırsatım olmuş. Çok spesifik geliyor bana. Çok işlevsel de geliyor. Bu spüktüel anlamdaki bahsedilen kocaman bir havuzun içerisinde asıl tanımlayıcı cımbızmış gibi geliyor. Temaşayla bakmayı bilmek, hayatı yaşarken bu karmaşaya, bu sistematiğe, bu üretime, bu bilime bilmem neye rağmen bunu yanında tutma becerisi. O yüzden buradan sana topu atmak istiyorum çünkü burası çok kolay akışa girdiğin bir yer mantık olarak. Yani o gün ne anlattığımı emin olun, çatıramıyordun. <gülüyor> yani öncelikle bunu söyledim. Ben şeyi hatırlıyorum yani dilini hatırlıyorum. Şeyi, yöntemlerini tarif ederek de üzerine sohbet ettiğin şeylerden bir tanesiydi. Yani tema şakirimiz, ben unuttum bunu, çok eskiden bilirdim. Bu insanın fabrika ayarlarını yazarken sıklıkla bir şey arıyordum orada yani... O arayışa da arada destek olan sıklıkla programlarda ve anlatılarda alıntıladığım bir şarkı sözü var işte Pentagram'ın. Çok yoruldun dinden biraz, misafirsin bu alemde etrafını seyret biraz fazla kalmazsın belki de diye. İşte ölümlü şarkısındaki bir bölüm. Böyle bende hakikaten bir cuşu huruş ama niye olduğunu çok düşünmüyorsun. Özellikle de rock müzik formunda bir şarkıda böyle bir şey geçmenin tezatına verip geçiyordum genellikle ama. insan ne sorusunu yeterince kovaladığın zaman, Yeterince kovaldım bilmiyorum ama benim kadar en azından kovalarsan bir yerde bu kadar öğrenme, bu kadar gelişme, bu kadar bilmemle çabasının yanında bir şeyin aksadığını fark ediyorsun. Şimdi o aksayan mesele işte az önce senin o kamp çadırı e, tecrübesiyle ilgili aktardığın mesele gibi. Gözünün önünde bir şeyler oluyor ve burası çok büyük bir yer. Gözünün önünde yani gerçekten fiziksel gözü kastediyorum. Sadece görme duyusuyla erişebileceğin o kadar çok şey var ki ve diğer bütün duyuların da aynı şekilde ama biz genellikle niye olduğunu ya da nereden geldiğini bilmediğimiz içsel bazı muhazebe hesaplarıyla aşırı meşgul çalıyoruz. Ve genellikle hayat böyle önümüzden geçerken işte kendi dertlerimizle, kendi planlarımızla, kendi sıkıntılarımızla böyle boğuşurken biti veriyor ömür aslında. Ve yani genellikle buradan gider ayak diyelim insanların ifadelerine baktığında yani hani bu son sözleri, son pişmanlıkları ya da işte ne bileyim hayatlarından memnuniyetlerini ikrar edenler de dahil olmak üzere hepsinin hikayesine bakıyorsun. Ya daha sakin yaşamış, daha çok izlemiş, daha çok deneyimlemiş olanların daha doygun olduğunu hissettiğimi fark ettim. Yani öyle bir şey geldi. İşte bu tip böyle duygusal, hep diyorum ya insanın aslında neyi bilmeye ihtiyacı olduğunu duygusal sistem söylüyor. Bu meseleye dair de bir duralım, bir sakin falan isteği var ya içimde böyle duygusal olarak. Ya bu acaba niye diye düşünce işte bu temaşa kelimesini tekrar keşfetmek zorunda kaldım. Burada asıl bağlantıyı, zihnimdeki bağlantıyı şöyle kurdum. Şimdi insanın anlam arayışı üzerine defaatle konuşuyoruz birlikte ve anlam arama gerçekten... Bu binalar yapmadan, insanlar eğitmeden, değerli bilgilere üretmeden, işte çok para kazanmadan, büyük şeyleri değiştirmeye kadar giden tonlarca bölüm hikaye grupları üzerine konuşuyoruz ve aynı zamanda hepsine beraber topluca baktığımda da hepsi beraber bir döngünün anlamsızlığında, böyle konuşunca eksistansiyenizmden başka gidilecek yer olmuyor, bu matematikte konuşunca, varoluşçuluktan başka gidilecek yer olmuyor. Halbuki bunun dışında başka bir anlamla ilgili ilk defa hani daha berrak dengeli bir yer oluşturuyor temaşa. Hmm. Yani toplamda anlam bir yürüdüğün yolla alakalı Dengeli, huzurlu, zihinsel olarak kendini iyi hissettiğin ve yaşarken yaşadığını tadabildiğin bir dünya. Daha anlamlı başka bir şey yok. Hı. Hani üzerinde. Bu yolda yürüyorken binalar kurar, yıkar, insanlar eğitir, öğretir ya da bunu yapabildiklerini her neyse o yapabildiğin nalbur olur. Ne bileyim işte basit grafikler yapar. Hayatın her yerinde bir şey yaparsan bunu yapıyor olma haline tümü bir yolda... Dengeli, bunlara bakarak, yaptığın şeyi fark ederek, fark ettiğin şeyi kendin için ve dış dünya için anlamlı olmasıyla alakalı küçük küçük, mikron mikron çabalayarak yürüttüğün yolun kendisi, anlamın kendisi. Geri Aynen. kalanlar bunun hep altında kalıyormuş Aynen. hikayesini duydum senden. Doğa ve evren ne bilirsen bil senden çok daha büyük. Yani sen onun içinde bir hiçsin. Ve kendi bildiğiyle sadece meşgul olan insan neden koptuğunu fark edemiyor. Neyi kaybettiğini göremiyor. Temaşa, Arapça maşa gezdi, yürüdü kökünden geliyor. İzleyerek yürümek demek. Yani bir işte dağa tırmanırken tırmanma işine biraz zihnen ara verip şöyle manzaraya baktığın an. Mesela ben bunu Palandöken'de kayak yaparken yaşamıştım. İlk kayak öğrendiğimde çok stresliydim çünkü düşsem... Kolu bacak, 40 yaşında kayak öğrenmiş adamım. Yani bir sıkıntı olur diye devamlı gözüm kayakta, etrafımda devamlı 3 tur aşağı kaydım. 4. inişimde kafayı kaldırıp palan döken manzarasını ilk defa gördüm. O an temaşa bizim. Daha önce 3 kere inmiş olduğum dağ manzarasından haberim yoktu. temaş aslında bir aga ne oluyor mevzu. Yani benim dışımda neler oluyor buna bakabilme deneyimi. Bu ara ara... Mesela kendimizden sıkıldığımız anda zoraki olarak kaçtığımız bir şey olarak kullanıyoruz aslında. Yanlış bu. Gerçek anlamda hayatın bize ne öğretebileceğini anlamak, o öğretiden istifade etmek istiyorsak yaşamın zeminini, ana rayını bunun üstüne kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani buradan yürürken Etrafımızı seyretmemiz lazım. Etraf bu arada yani sadece ağaç, kuş falan değil. Diğer insanları, bizim dışımızdaki ilişkileri, ilişki ağlarını, ihtiyaçları, korkuları, arzuları neyse onları izleyerek, mümkün mü? mertemizde temaşada yargı yoktur. Yani izleyerek yürürken anca diyebilirsin ki ne kadar güzel. Yani... Ya bu... da temaşada ihtiyaç yok, temaşada çıkar yok. Evet, bir ajanda yok. Evet. Yani olduğu neyse o. Şimdi bu bir beceri. Öyle gözüküyor. Yani hayatında belli yaratıcı hobilere vesaire zaman ayırmış insanlar zaten bunu deneyimliyorlar. Yani onu yapabilmen için, o performansı ortaya koyabilmen için bir yerden dolmak gerekiyor. O dolma hali izlemenin kendisi, temaşanın kendisi. Ve hayatın dediğin gibi yaşanma biçimi temaşa odaklı olursa burada rahatsız edici çok az şey kalıyor. Şimdi kafandaki ajandayı hayata dayatırsan... Her şey sana ters olabilir. Çünkü zaten hep anlatıyoruz ya zihinsel modellerle algılama diye bir şey var. Yani modelin ne kadar tamam olabilir ki senin yani küçücük bir insansın. Her şey benim bildiğimden ibaret ve görmem gerekenler, bakmam gereken yerlerde kafasıyla yaşarsan o zaman zaten dünyanın sana verecek bir şey kalmıyor. Senin de ondan yardım alabileceğin alanlar daralıyor. Ama açtığın zaman mevzuyu yani abi gelmeyi ben seçmedim. Da hazır geçiyoruz. Nereye gidiyor tam da bilmiyorum ama güzel yapmışlar diye şöyle bir bakmak. Mesela şimdi temaşanın yarattığı etkilerden bir tanesi şu. Evindeki dolabındaki yiyecek küflendiğinde ya da işte yolda giderken çürüyen bir elma ya da ölüp dağılan bir kuş gördüğün zaman kuş cenazesi. Kötüdür bu değil mi? Yani normalde kötü bir şeydir. Çünkü sen kuşu canlı öterken elmayı yenilebilir durumda dolaptaki yiyeceği taze istersin. Ama temaşa etme alışkanlığına sahip insan. Çürüme, ayrışma, yok olma dediğimiz şeyin sistem içerisindeki anlamını fark ettiğinde kokuşan yiyecekten de ders çıkarabiliyor. Keyif alabiliyor. Geçicilik öğretisinin bir tarafını oradan yakalayabiliyor. Artık o kötü şey ders veren bir numuneye dönüşüyor. Hayattaki her ya şey. Ya da belki çok özür dilerim. Belki sonra. de ola gelen bir şeye dönüyor sadece. Ders Tabii. vermesine de ihtiyaç ya çok. Der aslında şu, yani. oluşu anlıyorsun işte. Evet, evet. Yani çürüme olmasa o tazelik olmayacak onun farkı. Ölüm olmasa yaşam olmayacak. O döngü olmasa varlık olmayacak. Bunu fark ediyorsun zaten. Ve işte bana olumsuz gelen şey. Mesela insanların en büyük sürtülmesi nereden geliyor? Bir şeyler onun kafasına göre olmuyor. Ya biz rahatla bir izle bakayım. Yani belki de senin kafan hatalı. <gülüyor> ya Belki de onun öyle olması gerekiyor. E Dolayısıyla o sürtünme haline kendini soktuğu yolun hatasını da anlıyor. Yani diyor ki ben yanlış bir yere zorluyorum. Şimdi temaşa ustalık getiriyor hayatta. Temaşa diyor ki sistem Bak senden farklı çalışıyor istersen bir bak. Yani çünkü orası en azından canlı 3,5 milyar yadır tıkır tıkır devam ediyor bugün bildiğimiz kadarıyla. Tamam doğan var, ölen var, acı çeken var, avlanan var, hasta olan var var var var eyvallah. Bütün halinde bak. Ama bütün devam ediyor. Evet. Mesela senin bir diyor estetik bir algın var ve ben sana bununla ilgili bir şeyler sunuyorum. Yani o estetik algının varlığının bir sebebi var. Şimdi temaşa etmek aslında etrafı anlamakla da ilgili değil. Kendini kullanmadığın kısımlarınla ilgili anlamakla alakalı. Sen yürürken bakınca bakan kişinin ne olduğunu fark ediyorsun. Neyi görebildiğini görüyorsun. Bakış açın genişledikçe potansiyellerinin gizli taraflarını yavaş yavaş açılımlamaya başlıyorsun. Ve aslında temaşa en aktif yaşam biçimlerinden bir tanesi. Kendi zihinsel ajandan, kendi kariyerin, kendi okulun, kendi derdin peşinde hırdır hırdır koşturmayı, hayatı doldurmak sanırken... Esas ruhu boşalttığını bu yüzden fark edemiyorsun. Ruhu dolduran, gerçek aktif bir gelişime sebep olan şey senden her zaman daha büyük olacak olan o varlığı kapasiten nispetinde. Yani herkes bir Einstein gibi bakınca bir şey görmüyor ya da belki Einstein benim kadar görmüyordu bilmiyorum. Yani baktığın zaman ne görebildiğini ve baktıkça da görebildiğinin nasıl arttığını, geliştiğini müşahede etme meselesi aslında biraz temaşı. Benim aslında hikayeye bu kadar konsantre olmanın nedeni özünde şu, kapalışı da böyle yapmış olayım şeyde. Açık beyin içerisinde istesek de istemesek de yaptığımız, ürettiğimiz için sistematiği kapital dünyayla barışık olmak zorunda. Çünkü biz o sistemin içerisinde hareket ediyoruz. Tabii. Kaçabileceğimiz bir yer değil, yaşadığımız dünya böyle. Fakat yine de buna rağmen, bunun tuzağına düşmek zorunda değil. Buraya bir denge, bir dış pozisyon verebilir. Yani para kazanmak, daha çok kazanmak ve bilmem ne hiç motivasyonumuzun kaynağı bu olmayabilir. Ama bu arada bir de para kazanmak zorunda Döng döngüsel olarak bir şey üretebilir. Tabii. Canlı olarak kalabilmesi için. Enerjisini sağlayacaksın. Ha, bu ikisinin dengelenebilmesi için başlıklar arıyorum ve bu başlıklarda kolaya kaçmak istemiyorum. Yani burada yani hani dengeli ve sağlıklı bir yerde durmada böyle hani kolaycı yöntemler, iyiliğe sırtında onlar değil. Temaşa, bana bununla alakalı bir, bir yürünebilir yol haritası, içeride kültürü oluştururken, insanlarla iletişim kurarken bir fırsatmış gibi görünüyor. Kapitalist... Ama daha üzerine konuşacak çok şey var yani. Temaşa baktığında kapitalist sistem iyi ya da kötü değildir, kapitalist sistem vardır. Vardır evet. Yani evet, evet, evet. Işte bu kadar. Ondan Vardan sonra hareket edeceğiz. Buna da kabullenmek ve devam etmek deniyor. Ee, bol tema günler olsun inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Güzel sohbet. Teşekkür ederim.